Arkadaşlar Hepsi Hanım'a hoşgeldiniz. Bugün yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugünkü videonun konusu tam olarak şu olacak arkadaşlar. Şimdi hatırlarsanız bir hafta öncesinde Rolpest'teki tüm ödülleri toplamıştım. Ondan hemen bir gün sonra ben 5 kutu daha biriktirdim. Mesela şu anda da 5 kutu biriktirdim. Yani burada da görüyorsunuz şu anda da 5 kutum var. O videoyu çektikten bir gün sonra biriktirdiğimde 5 kutuyu hemen açmak istedim arkadaşlar. Sonra açtım. Sonuncu kutudan bir karaktercikti. Elbette karakterin ismini söylemeyeceğim. O anı videoya almamıştım. Nasıl oldu bilmiyorum ama e, videoya alınmış. Şimdi size e, o anı gösterebilirim. Hatta arkadaşlar kullandığım ekran kaydetme cihazı neredeyse tüm oyunları oynayışımda kaydetmiş. Sonra bir baktım öyle bir ayarı varmış. Her e, oyuna mı uygulamaya mı ne girince kendisi otomatik kaydediyormuş. Ben de bundan faydalanarak Şimdi size o Leon'un çıkma anı editledim şimdi size o kısmı göstereceğim İyi seyirler hmm. Gördüğünüz gibi bu şekilde Leon çıkarttım sizde gördüğünüz videoda. Ve arkadaşlar bugün de bir karakter çıkarttım. Hatta şu an videoyu çekerken çıkarttım. Az önce e, o sahneyi size editleme bakın o 5 birliklik Hmm. bayronu da çıkarttım nasıl olduğundan veremedim ama az önce bir videoyu editlerken yani siz o anı izlerken ben aynı zamanda biraz önce beş tane kutuyla açıp bayronu çıkarttım Acuan yani şaşkınım. Neyse şu Leonla bir kez video fazla kısa olmasın. Ya hiç beklemiyordum. Hatta o an şaşkın oldum. Arkadaşlarımdan da birkaçı şaşırdı. Çok sıra dışı bir şey. Durmadan karakter çıkartıyorum resmen. internet onu çıkarttığıma şaşırdım mı? Epey bir şaşırdım arkadaşlar. He de şu anda Bayron'u da çıkartınca beklemiyordum cidden çünkü. Epey bir şaş şaşırdım. Ya internet sorunlarından bıktım ya. Ben size demek istediğim, Bir hafta önce Brow Pass'i aldım. Hepsini açtım. Search çıktı. Tara çıktı. Bir de kromatik olarak zaten 30. seviyede aldığımız Low çıktı. Ardından da işte en son Crow çıktı. O günden bir gün sonra da dediğim gibi zaten çıkmanın izlediğiniz Leon çıktı ve ben videoyu editlerken de Byron çıktı inanılmaz bir şey cidden çok şaşkın bir durumdayım. Bu arada arkadaşlar söylemeyi unutun bana collect de çıktı yani kromatiklerim tam cidden ıı, inanılmaz bir durum yani Sandy, Amber, Spark acüşten efsanevi kaldı yani en şanslı hesap bende sanırım. Bu arada en tarafı yani o Browpass'ı aldıktan sonra zaten Crow'un çıkması şaşırdım. O çıktıktan itibaren tam olarak bugüne kadar 3 karakter daha çıktı. Yani şöyle aşağı yukarı bir haftada 7 karakter çıkarttık diyebiliriz. Browpass'ı öbür hafta çarşambaya kadar büyük kutularını biriktireceğim. Sizce karakter çıkar mı? Bunu yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Bence çıkacak yani. Şöyle son oranlara da bir bakalım. Yani gördüğünüz gibi bir tek efsanevi yadıl gücü ve aksesuar oranı var. Bence öbür çarşambaya kadar büyük kutulardan efsanevi yani zor gözüküyor ama yani bunlar çıkınca da bence orada çıkacaktır diye düşünüyorum. Ben şahsen bir efsanevi daha bekliyorum. Onun dışında başka diyebileceğim bir şey yok arkadaşlar. Videoya like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmazsan sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.